Temiz eller, temiz eller, temiz eller, temiz eller. Yemeklerden önce, oyunlardan sonra, yıkarım ellerimi, temizlerim kendimi. Boşar dışar, kalkarım, Yorulup sonra acıkırım. Yıkarım ellerimi, silerim tüm kirleri. Yıkarım ellerimi, temizlerim kendimi. Temiz eller, temiz, temiz, eller. Eller, temiz eller. Temiz eller, temiz eller, temiz eller. Temiz eller. Yıkarım ellerimi, temizlerim kendimi. Temiz eller, temiz <gülüyor> eller.